Bir zamanların Gözde Tatil beldesi, gece hayatı, eğlence ve şaşası ile Akdeniz'in Vegas'ı olarak bilinen şehir, Varaşo, bugünkü adıyla Kapalı Maraş. Lüks otelleri ve modern mimarisi ile bir turizm cenneti olan bu şehir, Sophia Loren'den Elizabeth Taylor'a, Marilyn Monroe'ya kadar birçok ünlü ağırlamış. Avrupa'nın milyoner iş adamlarının uğrak noktası olmuş. 70'li yılların başında en parlak dönemini yaşayan Varoşa, bütün Kıbrıs turizm gelirinin %50'sinden fazlasını sağlıyormuş. O dönemde şehrin yalnızca arazi değerlerinin bile 100 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. üzerinde yatak kapasitesine sahip bu şehirde 45 otel, 60 apart bulunuyor. Ayrıca İngiliz Kraliyet ailesinin yaptırdığı ve dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli olan Golden Sense Oteli de yine Varoşu'da bulunuyor. Rivayete göre Golden Sense Oteli'nin rezervasyon defterinde İngiliz Kraliyet ailesinin 2015 yılına kadar otelin tüm odalarını tuttuğu yazılıymış. Bölgede bulunan diğer otellerin rezervasyonlarının da 2000'li yıllara kadar dolu olduğu söyleniyor. Şehrin altı buçuk kilometre sahiline bulunan altın kumların ise müteahhitler tarafından Ta Mısır'dan getirildiği rivayet ediliyor. 39 bin kişilik nüfusu ile hiç uyumayan Varşova'da 1974 yılında zaman dolmuş ve şehir derin bir sessizliğe bürünmüş. Ta ki 8 Ekim 2020 yılına kadar bu tarihte şehrin kapıları yeniden ziyarete açıldı. Binaların içine girmek yasak olsa da şehrin sokaklarında dolaşıp geçmişinizlerle tanıklık edebiliyorsunuz.